3950 aboneyiz ve 4000 son 50 abonemiz kaldı arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çok hızlı büyüyoruz. Tek başımıza burada kadar geldik. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet videomuzu paylaşmayı, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuzda gelmeyi unutmayın. Şimdi herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar sizlere discord'ımıza beleş olarak var Hediyeleri göstereceğim arkadaşlar Öncelikle size şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar Şimdi discord.gg slash snowskibink yazıyor zaten Açıklamada da linki var detaylı bilgi içinde link koydum zaten gençler Odan da izleyebilirsiniz bu arada 31 alalık saat 22.00'da Asyapur'la beraber ee, sanırsam 2022 etkinliği olacak yaklaşık 15 çekiliş yapacağız gençler abimiz olsun şimdi evet başlayalım o zaman arkadaşlar evet katıldın diyor evet burada zaten gördüğünüz gibi 9 tane etkinliğimiz gözüküyor hemen baktığımızda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü etkinliğimiz var yani burada yarın saat gelecek perşembe falan filan burada da arkadaşlar zaten gözüküyor evet şimdi buradan hemen şu link'e bir gidelim bakalım Evet, ne dedin zaten Verdiğini yine göreceğiz. Burada bakın sitesine geliyoruz. Bu senininki de açıklama kısmında var arkadaşlar. Şimdi bakalım bakın şöyle Snow Giving şey de var zaten burada. Bakın. Aynen Desember 7 bugün 7 Aralık arkadaşlar. Surprise for Nitro bambu. Nitro kullanıcılarına sürprizimiz var. Hani zaten bir Nitro kullanıcısıyım şu anda. Surprise for everyone diyor. Desember 8 Aralık yani yarın Surprise for everyone. 9'u Surprise for everyone. Onu Spice for Everyone ve Nitro kullanıcılığında sürpriz 11 sürpriz falan filan böyle gidiyor arkadaşlar yani. Ee, siz de katılabilirsiniz ee, açıklama kısmında her sunucunun linki var arkadaşlar. Hem bu sitenin linki var hem de detaylı bilgi linki var zaten. Detaylı bilgi linki dediğimde zaten gösterdiğim değil Evet e, açıklama kısmındaki Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Efsane altıpla değişime sahibi olursunuz zaten. Burda arkadaşlar açık sunucumuzda katılmayı unutmayın. Ee, açıklama kısmındaki linkten aynı şekilde Snow Skipping'e gelebilirsiniz. Ben de orada olacağım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.